Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Harun ve bugün sizinle birlikte SCP Vakfı Türkiye'nin stüdyosundayız birkaç duyurum olacak size YouTube'da kanala üye olanlar bu seriye erişim sağlayabilecekler bu sıfırıncı video ve yalnızca tanıtım amaçlı çekiliyor bundan sonraki gelecek bölümler üyelere özel olacak bu serinin bölümleri bu seride ne yapacağız bu seride SCP Vakfı Türkiye'yi geliştireceğiz yeni SCP'ler ekleyeceğiz yeni atıyorum silahlar ekleyeceğiz e, yürüme sistemleri getireceğiz vesaire vesaire yani oyunu her anlamda geliştirir, geliştirirken video kaydını alacağım e, bu seride YouTube'a yükleyeceğim şöyle bir sıkıntımız yok hani kaçıncı seviye üye olmam gerekiyor vesaire diye bir sıkıntı olmayacak gibime geliyor çünkü her seviye yani herhangi bir seviyede olursanız olun erişebileceksiniz e, bu video serisine bunu unutmayın yani en ucuz üyelik zaten 5 lira olan ondan alırsanız bu seriye erişebileceksiniz onun dışında SCP Vakfı anlatım videoları var onların bazı premium videoları olacak böyle gerçekten çok uğraşılmış 15-20 dakika süren anlatımlı videolar ki bu benim için 2-3 saate falan denk geliyor böyle bir şey yapmak o tarz videolarda aynı şekilde üyelere özel olacak her neyse ki o halde kendinize iyi bakın görüşürüz